İnsanlar kötü Aklım almaz. Onu bunu yargılarlar Bizi kötü algılarlar Hatta ne yaparsan yap Memnun edemezsin kimseyi aynı anda Bir sürü küfür de saydım ama Hiçbiri evi bir türlü etmez fayda yani Ne desem boş istediğin kadar et beni, hiç Edemezsin beni parça pinçi Hayin dolu etrafın çınç Aynı anda duyarlar övünç Derler şimdi havalandır Düşman dolu önüm arkam <Gülüyor> Diyecek yok sözüm artık Benim Allah'ımdan bu Kişiden fazla yok dostum Hepinizde salı yerin kompleksin Esmen içi, ekşi içi eks hepsi Uğraşamam bile her günüm eksik Yerimde olsam bir gün bile duramazdım Benimle olsam sana verirdim aklımı Değilim aklımı değilim aklı Alıyısalak mı lan beynim attı Eğri doğru ne kim taktı Herkes bir şeyler der. Allah'ından bu Dışarıdayım ama bak zine Takamam Seni bulmadan önce Seni bulmadan önce Seni bulmadan önce